Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Şubat 2019 gökyüzü gündeminin burcunuza olan etkilerinden bahsetmek istiyorum bu videoda. Evet e, sevgili teraziler, Ocak yorumlarında e, bahsetmiştim ve 2019 burç yorumlarında bahsetmiştim. E, 2019 oldukça farklı bir yıl ve taşların yerine oturacağı bir yıl. Her ne kadar zorlayıcı etkileri olsa da. Ve 5 tane tutulma yaşayacağız demiştik bu sene boyunca. 2 tanesini zaten hali hazırda hemen 2019'a girer girmez Ocak ayında yaşadık. Dolayısıyla Ocak gündemimiz hayli yoğundu. E, kafamızı kaldıramadık gündemlerden belki. Her gün bir aksiyon ve adrenalin içerisindeydik. Dolayısıyla tam olarak 2019 bize neler getiriyor? 2019'un diğer yıllardan farkı nedir? Veyahut yeni bir yıla girdik mi? Düşüncesi Şubat ayıyla beraber oluşacaktır. Evet, e, Şubat ayı biraz daha gündemlerin hafiflediği, biraz daha taşların yerine oturduğu bir ay Olacak diye ümit ediyorum. Ee, Şubat ayının hemen başında Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla biraz daha e, ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalacağız. Venüs e, Oğlak Burcu'na geçtiği zaman sizin dördüncü evinizi tetikleyecek sevgili teraziler. Dolayısıyla Zaten geçtiğimiz sene boyunca biraz ailevi konularda sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Üstünüze çok fazla gerilmiş veya başkalarının problemleriyle, ebeveynlerin problemleriyle uğraşmak durumunda kalmış ve kendinizi bulunduğunuz ortamda çok fazla konforlu hissedememiş olabilirsiniz. Venüs'ün oğlak transiti bu etkiyi biraz yumuşatacak. Aslında 2019 boyunca da bu etki hakim ne yazık ki. Ama Şubat ayı nispeten daha rahat geçecektir. Dolayısıyla evinizde, ailenizde, annenizle babanızla, kendi yuvanızda daha güzel paylaşımlar içerisinde bulunacağınız bir ay olabilir. Aileyle alakalı güzel gündemler söz konusu olabilir. Bir ev taşıma, evi güzelleştirme, eve yeni eşyalar alma, evde tadilat yapma, ev işleriyle ilgilenme gibi gündemler söz konusu olabilir bu ay boyunca. Merkürün Kova Burcuna geçmesiyle beraber Beşinci eviniz tetiklenecek sevgili teraziler. Dolayısıyla e, hayattan keyif almak için e, sanatsal etkinliklere katılabilirsiniz. Tiyatro, sinema, konser e, veyahut e, kendinizi geliştirmek adına bir kursa yazılabilirsiniz. Uzun süredir e, yeteneğiniz olduğunu düşündüğünüz bir alanda çalışma başlatabilirsiniz. Örneğin bir enstrüman çalmak, e, resim yapmak gibi. Yakın çevrenizle beraber e, keyif alacağınız organizasyonlar yapabilirsiniz. E, dediğim gibi ve e, herhangi bir alanda bir girişim başlatmak istiyorsanız da e, imza atmak istiyorsanız güzel etkiler söz konusu. Özellikle yaratıcı işlerle uğraşan teraziler, sanatla uğraşan teraziler, iletişimle kanalıyla iş yapan teraziler için hayli güzel süreçler olacak. Evet. Ee, 5 Şubat'ta burcunun 15 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Yine sizin 5. E, evinizde ve Merkür yani bir yeni ay. Merkür eşlik ediyor bu yeni aya. Ve aynı zamanda bu yeni ayın Jüpiter ve Mars'ta da güzel açıları var sevgili teraziler. E, demek ki artık uzun süredir içinizi sıkan, bunaltan e, konular birazcık daha rahatlayacak bir e, Şanslı fırsatlar elde edebilirsiniz. Güzel haberler alabilirsiniz çevrenizden. Ee, kardeşler, komşular, yakın çevreyle e, çok güzel ortamlarda bulunabilirsiniz. Onların hayatında yaşanan gelişmelerle beraber... Kendinize yeni bir sayfa açabilirsiniz. Dediğim gibi yay burcundaki Jüpiter zaten sizi yakın çevre konularında tüm yıl boyunca oldukça güzel bir şekilde destekliyor olacak. Kardeşlerinizin hayatındaki güzel gelişmeler, etrafınızdaki insanların kardeş gibi gördüğünüz insanların etraf hayatındaki güzel gelişmeleri bir kutlama yapabilirsiniz. Bir parti yapabilirsiniz ve gerçekten keyif alacağınız bir ee, şubat ayı görüyorum. Özellikle şubat ayının e, ilk yarısı oldukça neşeli, keyifli, hayattan keyif aldığınız, bol bol toplandığınız, sohbet ettiğiniz, organizasyonlarda bulunduğunuz bir dönem olacaktır sevgili teraziler. Evet, e, 11 Şubat'ta merkür balık burcuna geçiyor. Dolayısıyla merkür burcundaki transitini tamamlıyor ve sizin altıncı evinize geçiyor sevgili teraziler. E, bu da e, yeni iş anlaşmaları için imzalar atmak için çok güzel bir süreç. E, yalnız e, imza atarken, anlaşma yaparken şartların size net bir şekilde e, verilip verilmediğine lütfen dikkat edin. Şartların e, gerçekten... Ee, sizin lehinize olup olmadığına özellikle bakın. Çünkü biliyorsunuz neptün balık burcunda e, bulandırabilir ortamı. Veya sağlığınızla ilgili bir ameliyat, e, bir e, check up yaptırmak gibi düşünceniz varsa onun için de güzel bir dönem. İş arkadaşlarınızla eğer çalışıyorsanız, e, güzel kontaklar içerisinde olacağınız, iletişim trafiğinin yoğun olacağı, bir dönem başlıyor 11 Şubat'la beraber ee, imzalar, evraklar, e, iş başvuruları, e, sağlıkla alakalı günlük hayatınızı organize etmekle alakalı gerçekten e, güzel projelere imza atabilirsiniz. Sadece de, dediğim gibi yeni bir işe başlayacaksanız, yeni bir imza atacaksanız lütfen e, hemen hayalperest davranmayın. Şartlarını eline boyuna düşünün, konuşun rahat iletişim kurabileceksiniz çünkü bu dönemde size uygun olup olmadığını değerlendirin. Aldanma ve aldatma enerjilerine kapılmayın lütfen. Evet, ayın ortalarında Mars ve Uranüs'ün 29 derece koç burcunda kavuşum haline geldiğini görüyoruz. Şimdi. Ee, bu enerji sizi tabi çok fazla etkileyecek hatta en çok etkileyecek burçlardan biri sizsiniz çünkü koç burcu sizin 7. eviniz ve tam karşınızda bir de 29 derecede zaten siz son 7 yıldır ilişkiler ortaklıklar bakımından e, sürekli e, sınandınız. Bir türlü kendinizi çok sağlam bir zeminde hissedemediniz. Belki birçoğunuzun evliliği bitti. Belki birçoğunuz mevcut ilişkisini bitirip yeni ilişkilere başladı. Ve bu dönemde dediğim gibi bu, bu alanda bir türlü istikrar sağlayamamış olabilirsiniz. Sıra dışı partnerler hayatınıza çekmiş olabileceğiniz gibi sıra dışı ortaklıklar kurmuş veya bunları ani bir şekilde bitirmiş olabilirsiniz sevgili teraziler. Şimdi zaten artık Uranüs Koç Burcu'ndaki transitini tamamlayacak ve Mart ayında tam anlamıyla Boğa Burcu'na geçişi sağlayacak. Ama bu transitini tamamlarken eli boş gitmeyecek. 29 derecede Mars'a kavuşacak ve artık hayatınızdaki partnerle alakalı veya ortağınızla alakalı ciddi bir şekilde enine boyuna düşüneceğiniz bir gelişme yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. Ani bir bitiş kararı alabilirsiniz veya bitirmeye zorlayabilir. Karşı taraf sizi yeni bir başlangıç yapabilirsiniz, ilişkide güncellemede söz konusu olabilir. Her ne olacaksa gerçekten çok sürprizli ve ani bir şekilde olabilir. Aynı zamanda evlilik teklifi de alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda karşı taraftan evlilik teklifi alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda terk edilebilirsiniz. Yani her ne yaşayacaksanız beklemediğiniz alanlardan yaşayacaksınız ve tam karşıdan yaşayacaksınız. Ayrıca evlilik veya ortaklık değil. Hiç beklemediğiniz bir insanın apaçık düşmanlığıyla karşılaşabilirsiniz. Çok yakın bir dostunuzun, dediğim gibi partnerinizin veya ortaklığın, ortağınızın bir düşmanca hareketiyle de karşılaşıp e, şaşırabilirsiniz. E, dolayısıyla bu dönemde özellikle 14 Şubat civarında olması da manidardır. E, belki dediğim gibi evlilik teklifi de alabilirsiniz. Yani e, bu dönemde gerçekten beklemediğiniz bir takım gelişmeler yaşayacaksınız. Tam karşınızdan, e, ortağınızdan, partnerinizden veya çok güvendiğiniz insanlardan. Evet, bu e, bu ayın da sonunda 19 Şubat'ta Başak Burcu'nda bir dolunay meydana geliyor sizin 12. evinizde sevgili teraziler. Dolayısıyla 12. ev konularında kendi içsel evinizi temsil eder 12. ev. Dışarıya çok fazla açmadığımız gizli yönlerimizi, gizli motivasyonlarımızı, gizli korkularımızı temsil eder. Bu alanda bir bitiş yaşayacaksınız ve... Bu Dolunay'ın Jüpiter ve Oranüs çok güzel bir açısı var. Yani e, siz içsel manada uzun süredir kendinizi sıktığınız, bunalttığınız, e, hırpaladığınız konu her neyse bununla alakalı gerçekten bir şifalanma yaşayabilirsiniz. Sanki sihirli bir el gelmiş de değmiş. Sizin içsel e, manevi yolculuğunuzda e, aşamadığınız problemleri aşmanız için Size güzel desteklerde bulunan insanlarla karşılaşabileceğiniz gibi bunu manevi anlamda da yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. O iç huzuru bu dolunayla beraber yaşayacağınız o değişim enerjisi, o gerginlikle beraber aslında yakalayacaksınız. Çünkü uzun süredir büyük ihtimalle huzursuz, gergin, kaygılı ve endişeli hissediyor olabilirsiniz. Bu dolunay aslında oluşturduğu büyük ateş üçgeniyle ile anlamda ne yapmam gerekiyor artık kendimi nasıl toparlamam gerekiyor bununla alakalı gerçekten çok güzel şanslı etkiler barındırıyor sevgili teraziler. Evet ayı kapatırken Mars koç burcundan boğa burcuna geçiyor 8. evinizin gündemi hayli yoğun olacak. Mart ayı boyunca başkalarından gelen kaynaklar, başkalarından e, umduğunuz e, beklentiler ve başkalarının sizden beklentileriyle alakalı bir takım gerginlikler yaşamanız söz konusu olabilecek. Mart ayının gündemi Şubat ayının son birkaç gününde belirleyici olacak. Ve e, Şubat ayının son günlerinde uranüs Plüto karesiyle ile beraber biraz daha gergin hissedebiliriz. Hayatımızda artık bir şeyleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerektiği düşüncesine kapılıp bir daralmışlık almıştık hissine kapılabiliriz. Ee, Şubat ayının dediğim gibi son günleri biraz daha gergin olabilir ama aslında ne yapmanız gerektiği konusunda, e, nasıl hayatınızın geri kalanına devam etmeniz gerektiği konusunda çok büyük adımlar atacaksınız. E, dolayısıyla aslında e, bizi zorlasa da, bizi yorsa da bu alanda e, bizi tetikleyerek önümüzdeki yılın, daha güzel geçmesi açısından daha güzel geçmesi derken kastım şudur e, yapmanız gereken olmanız gereken kişi olmanız açısından sizi desteklemesi e, size bir takım fırsatlar veya sıkıntılar yaşatması açısından şubat ayı oldukça belirleyici gözüküyor sevgili teraziler evet e, şubat ayı gündemi bu şekilde e, umarım faydalı olur Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğene tıklar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili teraziler.